Çanakkale gezimizde devam ediyoruz arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz müze son zamanlardaki en ünlü müzelerimizden bir tanesi olan Troya Müzesi. Sonunda yaptılar gerçekten. Bu kadar önemli bir antik kente böyle bir müze yakışırdı. Çünkü şimdiden tasarım ödülleri almaya başlayan bir müze oldu. Bakın şöyle kutu gibi gördüm, görünüyor ama içerisi gerçekten çok güzel. Ben fotoğraflarını gördükten sonra mutlaka hani o tasarımı içeriden de görmek, görmeyi istemiştim. Ve çok şükür kısmet oldu. Çanakkale'ye yani Bolca'dan Çanakkale'ye giderken 26 kilometre sonra da 28 kilometre sonra 5 kilometrelik bir sapaktan sonra da buraya ulaşıyorsunuz. Şu anda 2021 yılı itibariyle 60 liralık bir giriş ücreti var ama müze karta ücretsiz. Şimdi müzenin ilk kısmında aşağıya geldiğiniz kısımda sizi Troas. Yani bu bölgenin asıl adı Troas arkadaşlar. Nasıl anlatayım şöyle bu bölgeyi? Midilli Çanakkale, Çanakkale Bozcu adından Kaz Dağlarına kadar olan bölgeye Troas deniliyor. Troya da bunların içindeki en önemli antik kent. Zaten filminden de hatırlarsınız. O bölgede çıkarılan bütün arkeolojik eserler zaten hani yüzeyde birçok şey buradan sonra gideceğimiz noktada göreceksiniz. Ama oradan çıkarılan ya da çevreden çıkarılan diğer arkeolojik eserler de burada bu binada sergileniyor. İlk giriş kısmında da artık ufak ufak bu Troas bölgesindeki eserleri göreceksiniz. Şimdi de diğer galerilere doğru devam edeceğiz. Troya bölgesi Homeros'un İlyada ve Odessa destanına da geçiyor arkadaşlar. Orada da buraları anlatıyorlar. Bu müzede Mesela daha önce benim videolarımda gördüğünüz Çanakkale civarındaki birçok antik kentteki eşyalar da sergileniyor. Onun dışında bu müzede arkadaşlar 7 tane bölüm var. Yani bir hikaye üzerine oturtulmuş bir müzeden bahsediyoruz. İşte Troas bölgesi, arkeolojisi, Troya'nın Tunç Çağı, İlyada Destanı, Troya Savaşı, Antik dönemde Troas, İlyon, Doğu Roma, Osmanlı dönemi arkeoloji tarihçesi ve Troya'nın izleri diye birçok galeriler var. Her bir galeride de bu eserler sergileniyor. Şu anda da işte bir zemin kattaki ilk Troya bölgesindeyiz oranın eserlerini izinceliyoruz şimdi müzede engeller ve çocuklu aileler içinde gayet rahat ulaşım yapmışlar bakın görüyorsunuz birçok e, yol merdiven ziyade yokuş ya da işte bu tarz e, çıkış yerleri var o yüzden rahat olun asansörler de var Tabii ki o yüzden herhangi bir e, ulaşıma zorluk olan bir müze değil. Gerçekten her anlamda çok iyi düşünülmüş müze yapmışlar. Şimdi müzede böyle interaktif e, araçlar da koymuşlar. Burada müzeyi daha iyi anlamanızı, tarihi ya da bu bölgeyi daha iyi öğrenmenizi sağlayacak. Neyin nerede olduğunu, nerede çıkarıldığını küçük maketlerle gösterip hatta orijinal çıkarılan eşyaları da hangi bölge olduğunu böyle haritalarda göstermişler. Hatta burada açıklamaları da var. Yani bu taşçilere gerçekten çok daha ihtiyacımız var. İşte bu gerçekten harika arkadaşlar. Bakın burada hologramlar var. O zamanki dönemin şartlarının nasıl olduğunu anlatan. Ee, animasyon, hologram. Bakın mesela burada bir çömleklerin nasıl yapıldığını gösteriyor. Fırınları anlatmış. Hem burada bilgileri görüyorlar hem de e, oyunlu oyunlar. Bakın arkadaşlar işte böyle bizim oynadığımız o eşini bulma oyunu aslında bu. Ama harika bir şekilde. Her birinin altında aslında ne olduğunu, nerede çıkarıldığını hepsini tek tek yazmışlar. Gerçekten fikir harika. Şimdi bakın mesela burada bu hikayeyi direkt dinleye de biliyorsunuz aynı zamanda yazılanları. Ben şimdi susuyorum dinleyin. Bu mesela AGMM'ın Zeus'u, Pars'ı. Hikayeleri anlatan bir kısım burası da arkadaşlar. Beşinci katta arkadaşlar artık Troya savaşını ve Troya anlatan kısma geldik. Burası şu ana kadarki en güzel kat diyebilirim. Eserler biraz daha görkemli ve daha çok yaklaşabileceğiniz yani cam kafeslerin dışında sergileniyor. Kocaman bir mozilyum de var bakın gördüğünüz gibi. Yani her anlamda gerçekten çok güzel bir yani şu an zevk alarak geziyorum diyebilirim. Bakın bu gördüğünüz dahi bugüne kadar bulunan figür işlemeli en erken lahitlerden bir tanesi yani en yaşlısı diyebiliriz ve gerçekten diğer lahitlere göre çok görkemli ve büyük işlemeler de muazzam burada muhtemelen evet okuduğum kadarıyla evet aynen bir düğün anlatılıyor bir düğünün e, figürleri var bakın burada devam ediyor diğer tarafında da burada da evet eğlenceler var ama işte burada bir artık ha burada işin rengi değişiyor <gülüyor> Evet burada bir tane daha interaktif uygulama var arkadaşlar ee, her bir karenin etrafında dört tane önemli figür var. yani o zaman bu da 12 tane önemli figürü görebilirsiniz ha, çevirdikçe kıyafeti kafası ve aşağı kısmı ve isimleri yazıyor bakın gördüğünüz gibi Apollon'a mesela bu çevirdik çevirdik muhtemelen Evet Apollon bu oluyor, ya da bu, oluyor. <gülüyor> bu şekilde Apollon oluyor işte ne bileyim diğerlerini Athena'yı Zeus'u Paris'i, Odessa'yı hepsini, Odessos'u hepsini burada bu şekilde bulabiliyorsunuz. Terastan önceki katta da artık son dönemler. Yani biraz Osmanlı, sonra Cumhuriyet'te zamanındaki Çanakkale ve Troya bölgesini anlatıyor. Ee, burada yani dediğim gibi her kat yıllara göre sıralanıyor. En alt kattan başladık, işte artık en son kata doğru geldik ve burada da gördüğünüz gibi artık bu müzenin sürecinin yapılmasıyla ilgili bütün hikayeyi de burada anlatıyorlar. Ee, Troya antik kentinin kazılmasıyla ilgili bilgiler de var. Bunu bile o kadar güzel yapmışlar ki arkadaşlar yani her bir döneminde ki hani bakın kimin ne yaptığını ne zaman neyin çıkarıldığını her şeyi burada görebiliyorsunuz. Küçükte parçalar sergilenmiş. Çok vurucu bir yere geldik arkadaşlar bakın burada her bir kutunun içinde buradan alınan eserlerin şu anda nerede olduğunu ve eserin ne olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın bu mesela altın boncuk. Şuraya bakalım küçük altın diyadenmiş mesela. Şu anda bu Puşkir müzesinde sergileniyor. Onun dışında yine Premios'un hazinesi yine Moskova'da sergileniyor. Çoğu zaten o Moskova müzesinde. Bakın görüyorsunuz mesela bu elektron külçe. Karneol boncuklar. Ya çok üzücü bir şey ama işte. Çoğu hazine zaten kaybolmuş, çalınmış. Şimdi son tarafta arkadaşlar teras. Şöyle ben artık çıkarayım bir rahatlayayım. Mesaj anlatırken çıkarmak zorunda kalmadım. E, burası da artık yani bu bütün bölgeyi gözlemleyebileceğiniz yer. Her bir e, en ayda da böyle tabelalar var. Tabi, tabelalar gördüğünüz manzaradaki neyin ne olduğunu gösteriyor. Mesela şurada hangi bölüm varsa Kalafat köyü var mıydı? Burası canlı neydi? Burası canlı neydi? Burası canlı neydi? Burası Burası Burası savaş şurası diye söylüyorum. Burası Burası gerçekten güzel düşünülmüş. Belki ileride daha çok süslerler çünkü bomboş bir alandan bahsediyoruz. Belki burada da birkaç eser getirebilir, zarar görmeyecek olanlardan ya da belki bir kafe, belki dinlenme yeri de olabilir ama gerçekten iyi düşünülmüş. Artık çıkıyorsunuz. Ve Troya Antik Kenti diyoruz arkadaşlar. Troya Müzesi'nden yaklaşık 300-400 metre uzaklıkta. Hepimizin aşina olduğu bu atın bulunduğu alan antik kent arkadaşlar. UNESCO Kültür Miras listesinde bulunan ve dünyanın en iyi tanıdığı antik kentlerimizden bir tanesi. En çoktan antik kentlerimizden bir tanesi burası. Burası nispeten diğer antik kentlerimize göre daha düzenli. Zaten kapıda haritasını alıyorsunuz. Hangisi kaç numarada görüyorsunuz. Burada işte Truva şehrinin surları, sarayın yapısı ve diğer arkeolojik binaların da yapıların bilgileri var. Ondan sonra da böyle bir saatte gezebilecek şekilde çuluk uzattıktan sonra Çanakkale merkeze doğru devam edebilirsiniz. Bu gördüğünüz Troyan Horse yani Trojan atı e, bu antik kent yapıldığından beri sergilenen şehir merkezinde var. O da, onu da birazdan size göstereceğim gittiğim zaman. O da filmden kalan atın sergilendiği kısım. Ama asıl bildiğimiz at burası. Şimdi buradan da artık Ören yerine doğru devam edeceğiz. Antik gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar Burası yaklaşık bir saatte bir buçuk saatte ya da maksimum gezebileceğiniz bir yer şu anda mesela arkamda gördüğünüz kısım bu bölgedeki ayakta kalmış en büyük parçalardan bir tanesi bu kale duvarları yani stadel diyoruz biz buna ee, Burası e, bazı holdingler tarafından sponsorlu karşılandığı için böyle daha güzel koruma alanları haline getirilmiş e, Göbek örneğini olduğu gibi düşünün orada doğuş Holding'in sponsorluğu Göbektepe bambaşka bir hale gelmişti Burada da opet var. Yerelden birkaç firma daha var. Tam kapıda yazıyor onları da okudu Bu şekilde işte çatıları falan da yapmışlar. Şu anda yürüyüş yolları var ama maalesef burada engelliler ve çocuklu aileler için yani arabayla gezecek olanlar için zor. Çünkü hep merdivenler var ve çok az e, yok normal düzlük alan var ve o araba içinde rahatlıkla inip çıkabileceğiniz bir yokuş yok. O yüzden ona göre önleminizi almanızı tavsiye ederim. Neyse devam edelim. Bu bölgede işte e, Truva, antik kent yani Truvalıların yaşadığı kısım burası. İşte kale duvarları, saray, surlar her şey burada. Amfiteyatro falan da var ileride. Ama birçoğu yani darmadağımların sadece taşlar kalmış durumda maalesef. Zaten buradan çıkılan bütün eserler Truva müzesi ya da bölgedeki diğer müzellere taşınmış ya da yurt dışına kaçırılmış. Gördüğünüz gibi şu anda antik kenti gezmeye devam ediyoruz. Ee, daha farklı bir şey dedik ya devam edeceğiz. Her antik kentte olduğu gibi arkadaşlar, burada da küçük bir amfiteatro var. Odeon diyoruz bu arada, amfiteatrolarının küçüklerine. Bakın gördüğünüz gibi şu karşıda gördüğünüz tasla kısmışa sahne, merdivenlerde işte oturdukları yerler. Gerçekten çok büyük bir antik kent. Yani zamanındaki en önemli şehirlerden biri olduğunu şu anda daha iyi anlıyorsunuz zaten. Kutsal alanlar var, hastaneler var, tapınaklar var. Onun dışında yürüyüş yolları, işte amfiteatrosu, yani aklınıza da gelebilecek her şey burada bir arada. İşte yavaş yavaş çıkışa doğru da devam ediyoruz.